Herkese merhaba arkadaşlar ben Özgür Çetin ben Osman Tufan Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz bugün anladığınız üzere bir otomobil incelemesi var karşınızda ve Ford Puma inceleyeceğiz Osman'la beraber. Evet arkadaşlar açık havadayız bugün İstanbul'da Kemerburgaz kent ormanındayız. Güzel bir ortamda Osman'la beraber bu arabayı incelemeye karar verdik. Ama biliyorsunuz bizim kanalda 2019 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam bir Ford Focus incelemesi yapmıştık. Daha doğrusu o inceleme değildi böyle birkaç saat kullanıp deneyimlerimizi aktarmıştık. Sağ olsun Ford aradan geçen 2 yıllık sürede bize bir tane Puma gönderdi. E, Puma'da aslında Ford Focus'ta bulunan bazı özellikleri var. Ama şöyle bir durum var Fiesta üzerine inşa edilmiş bir otomobil bu. Yerden yüksek bir Fiesta diyebiliriz. Ee, Osman sana bir soru soracağım. Ford Puma'yı sen hatırlıyor musun? Evet. Çift kapılı bir coupe Heh? modeli vardı. Hangi Ford'da. yıl peki çıktığını biliyor musun? O kadar hatırlamıyorum da o modeli ama hatırlıyorum. coupe çift kapılı böyle. Çok da bana hitap etmeyen bir modeldi. Evet şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 1990 yılında Ford Puma diye bir otomobil çıkartıyor. Aynen Osman söylediği gibi yine Fiesta üzerine geliştirilmiş bir otomobil. Tek kapılı spor bir otomobildi. Şimdi ise B sınıfı bir SUV olarak karşımıza çıkıyor Puma. Ee, birazcık ben hemen tasarımdan da başlamak istiyorum. Osman şu farlar seni niye hatırlattın? Farlar bana sportici hatırlattı. O da makandan almıştı aslında. Porsche. Evet Porsche, <gülüyor> Porsche diyeceklerim var evet haberi. Porsche. Ee, onları hatırlatıyor bana. bir bir Porsche yani öyle söyleyeyim. Aynen yani Porsche'a benzemesi Peki. de kötü değil bence Porsche. Yok değil değil bence de değil. Şu tarafta şu ızgara ise ön taraftaki bu ızgara ise bana Bentley hatırlatıyor bilmiyorum bilir misin o Bentley lüks otomobil markası. Bentley'i biliyorum da ne bileyim bana çok fazla <gülüyor> Şu sorun. ızgara onu hatırlattı. Ya SUV modellerde aslında bu ızgaralar artık moda olmaya başladı. Evet. Hani basic, B segmenti bir SUV evet, bu evet. E, ama dışarıdan bakınca da bana hani SUV havası veriyormuş Şöyle bir bakıyorum açıkçası bilmiyorum. vermiyor. Neden Ona hemen söyleyeyim ben e, şu lastiğin üstünde hemen şu kısımlar mesela SUV modellerde farklı renk oluyor genelde. Evet. Bir de tavan rayları ilk dikkat ettiğim oydu benim, tavan rayları yok. SUV denince akla böyle tavan rayları falan geliyor oralara böyle yükleme falan ama bunda yok. O yüzden ne bileyim sanki bana biraz böyle yüksek eşbek gibi bir şey geldi bu. SUV havasını tam alamadım dışarıdan baktığımda en ama azından. Ama işte B sınıfı SUV'ler biraz öyle oluyor Osman. Yani mesela bak, rakiplerinde <gülüyor> ne var? Kona var Hyundai'da, ee, Peugeot'da 2008, Pe 2008, var. 2008 var, Nissan'da Juke var. Var da var. Şimdi bir sürü de çıkarttılar aslında. İlk önce kaşka ile başlamıştı biliyorsun ama Kaşkay büyük segment. Şimdi artık segmenti, B sınıfı, evet. B sınıfına da suular da oluşmaya başladı. Şimdi arabanın tasarımı biraz böyle şey, kaslı bir tasarım var. Ön tarafta da öyle. İstersen yanlara da bakalım. Oğlucum gel şöyle mesela bu araba estiyle paketi En dolu paket. En dolu paket. Testlerde genelde böyle veriliyor. En dolu paket. Burada aynalar katlanabiliyor. 18 inçlik jantlarımız var. Jantlarımız da gösterelim. Oldukça şekilli jantımız var. Ee, tasarım anlamında baktığımızda anahtarsız çalıştırma sistemi var. Bu anahtarsız giriş. Anahtarsız çalıştırma hepsi var. Giriş. Giriş de var. Buraya basınca, de var Burada tamam. değil de yol, şoför kapısında çalışıyor. Bunun enteresan bir özelliği var. Şimdi onu göstereceğim. Şu anahtarını alayım. Tabii bu buradaki bazı teknolojik opsiyonlar arkadaşlar. Onları size göstereceğim. Şimdi anahtar elinizdeyken. Şimdi bunu deneyeceğim ama çalışmayabilir. Biliyorsun Osman şu hareketi yapıyorsunuz ya. Evet, kapak açıldı gördüğünüz gibi. Bu en dolu pakette var tabii. Tabii en dolu pakette var. Aslında bagajı açmışken göstereyim. Bagajın da enteresan özellikleri var. Şöyle kaldırıyorsunuz. Bakın şuradan iki tane klips çıkıyor ve bagajı şöyle bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Hatta daha yukarıda bir formatta da kullanabiliyorsunuz şöyle yaptığınız zaman. Şimdi yukarı çıktı bagaj. Bir de bu bagajın çok fantastik bir özelliği var Osman'cığım. Buna e, Türkiye'de geliştirilmiş bu bu arada, Ford Otosan'da geliştirilmiş öyle söylüyorlar. Bu pet, e, bir havuz orada yani evet. hayvanlar için uyumlu bir cihazmış öyle söylüyorlar. Şimdi şurada havuzun ötesinde bunu açıyorsun ya, Açılda burada bir tıpa var, içine su doldur, yıka, sonra o tıpayı aç, su gidiyor herşeyi. Burası hayvanlar için değil de böyle daha çok hani çikirli şeyleri çiçek atıp, yasa şöyle. Islak şeyleri at oraya. Şöyle falan, pet bir yandan bir yandan da saksı koydun işte dağa çıktın çamurlu ayakkabılarını attın sonra yıkadın mı tertemiz oluyor. Ne bileyim orası bana çok pet friend gibi bir yere gelmedi çünkü. <gülüyor> ya köpeğin falan varsa buraya atarsın ya Osman. Niye üzerine kapağı kapatın diye çok şey olmaz mı ya? Kapatmayacağız ben lütfen. Yok Öyle kapağı kapatmayacaksın. Hayır kapağı kapatmayacaksın canım. <gülüyor> Şöyle bir şeyimiz var. Şöyle bir yani bir parçamız var. O genelde SUV sınıfındaki tüm otomobillerde var zaten. Şöyle Eşiklikler ama biraz şeylerde. E ama biraz bu Z zincir yani böyle bir kumaş bir şey. şey koysa, kumaş yapmışlar. Genelde bu SUV'lerde çekme tarzında oluyordu. Evet, bunu da öyle yapmamışlar. Aparat. Aynen çekme tarzında yapmamışlar. Ama böyle güzel bir bagajımız var. Evet bagajı geniş Hoş. ve kullanılabilir. İstiyorsan böyle oluyor. Biraz yukarıda duruyor. İstiyorsan da aşağı alıyorsun. Şöyle şunları kapatırsak biraz daha genişletiyorsun bagaj. Şöyle kapatamadık tabii ama Evet, kapattığım zaman da şunu da atalım içine. Bu şekilde oluyor. 12 volt çakmak şarjımız var. Şurada çeşitli malzemeleri koyabileceğimiz bir gizli bir cebimiz var. Burada bakın. Burada işte lastik mastik şişirme şeyi falan var. yedek lastik yedek yok. Yedek yani, lastik yok. Lastik tamir kiti var anladım. Lastik tamir kiti var, aynen öyle. Onun dışında koltuklar şey Burada olarak yatabiliyor. Koşar. İstersen ayağınla da oluyor bak şimdi yine şekilde şöyle çek bakalım Oğuzcum genişten bakalım yapabilecek miyim yalnız. Her zaman olmuyor mu? Birkaç kez birkaç kez denedim olmamıştı ama şimdi oldu. Arkası da güzel bu arada. Arka ledler led falan önlerde güzel. Leplambalar önler led arkadaşlar. Puma yazımız var. Şöyle şekilli bir puma yapılmış buraya. Son dönemde hemen hemen bütün otomobillerde karşımıza çıkıyor yani. Eskiden sağda ya da solda küçük yazardı logo. Şimdi genel itibariyle logonun altına modelin ismini yazıyorlar. Yeni Volkswagen modellerinin hemen hemen hepsinde de bu şekilde, fortlu bu şekilde yapmış. Evet. Algılayıcılar var arka kamera görüş görüş kameramız şurada. Buraya konumlandırılmış. İşte park sensörleri bilmem ne. Hem önde var, hem arkada var ama tabii bunlar hep eee opsiyonel. Bu opsiyonları e, ekranda gösteririz. Yani Teknoloji paketi var, konfor paketi var, farklı farklı donanımların farklı farklı teknoloji ve konfor paketleri var. Ya fiyata göre şekilleniyor sanırım. Aynen. Çünkü ülkemizde hani otomobil fiyatları arkadaşlar biliyorsunuz çok fazla böyle geniş yelpazelere yayılıyor. Bir Passat evet. almaya kalktığında atıyorum 300'ümden başlıyor, 1 milyona kadar gidiyor. Yani evet. baktığında dışarıdan aynı araba gibi duruyor ama içine bindiğinde bambaşka bir dünya. Devam edelim. Ee, diğer yan tarafa baktık. Arkası biraz ferah gibi. Yani çok basık değil. Çok kapalı da değil. Öyle söyleyeyim. Buraya gösterebilirsiniz isterseniz. Arka kısım aslında bana biraz küçük geldi ya. Öyle mi? B segment olmasından ötürü muhtemelen. Şöyle. Hatta sen bir geç abi. Uzun boylusun biraz da. Bakalım bir baş mesafesine falan. Şöyle bir oturduk. Diz mesafesi kaç parmak? Mesela çok kalmadı. Yani yine bir 3 parmak kalıyor rahat. Şöyle bir yukarıyı gösterelim. Olur istersen şöyle bir içeri doğru girip. Şuradan mesela, buradan da bir, ya bence çok daha değil. Şurada şöyle bir şey var. Ya ama bak şöyle bir şey var, eskiye sınırlı araba Arka bu. tarafta havalandırmıyor. yok, onu söyleyeyim. Bir de en dolu modeli olmasından anlayın, koldayama yok. da yok sanırım. Koldayama da yok, ne yazık yani ki. Arka tarafta çok fazla bir konfor seçeneği sunmuyor o zaman. Koldayama yok. Ee... Havalandırma vesaire İnsan buraya bir tane USB falan koyar yani öyle bir şey şunlar da çok kalitesiz gibi duruyor yani, yani en dolum oraya kilet ardı ya 302'lerde eskiden hatırlıyor musun? Çok mu? hoş durmamış yani kilet arzı zepler koymak oraya. Koltuk sütme yok yine. Evet ön Sadece koltuklarda ön var, var. Ee, onları şimdi söyleriz ona geçelim orada anlatalım hepsini. Arka taraf çok konfor sunuyor bence yani açıkçası bir de dar geldi bana sen dar değil diyorsun ama bana biraz daha dar geldi arka taraf. Hı. Ki şundan dolayı dar geldi. Bu mesela B sınıfı bir otomobil olsaydı, yani B sınıfı derken fiesta, hatchback tarzı bir şey olsaydı tamam. Tamam. Hani SUV deyince insan aklına böyle biraz daha genişlik, biraz daha konfor geliyor. Ama B sınıfındaki SUV'lerde evet. daha mı da geniş? O da tartışmalı bir konu tabi. Ya tabi evet, B sınıfı SUV'lerde evet biraz daha Hı. dar arka taraf da. İşte SUV diyeceğim insan aklında evet. Gelen... Yani <gülüyor> sen şey düşünüyorsun böyle falan gibi böyle zırhlı araba gibi düşünüyorsun. Çıkalım <gülüyor> bir arabadan. Ya bir de bende mesela C sınıfı spor tuş vardı biliyorsun. Evet spor tuş O bayağı genişti. Arkası da bayağı genişti. Ona. Evet. Hani diz mesafesi vesaire olsun bayağı bir genişti. Ee, Tabi C ile B arasında muhtemelen fark vardır arkadaşlar. O, o yüzden da fiyat farkı işte. Yani. Bu şekilde diyebiliriz. Bunun fiyatını sonra mı söyleyeceksin abi? Sonra söyleyelim ya. İçeride alıştıra biraz... alıştıra mı söyleyeyim? Alıştıra diyeceğiz? alıştıra söyleyelim. <gülüyor> Korkutmayalım <gülüyor> izleyicilerimizi, okuyucularımızı. Tamam yavaştan işte içine, i̇çine o geçelim o zaman. Dışı bu kadar. Şu... Köpek balığı şeyde herhalde orijinalinde geliyor değil mi? Evet orijinalde geliyor. Yalnız şöyle bir durum var, Şimdi açılır tavan var eyvallah ama açılır tavan yarıya kadar açılıyor. Şurası ha. açılmıyor. Sadece Hemen burası efendim. açılıyor. Zaten hani genelde bazı modellerde çift açılıyor biliyorsun. Bu tek çok açılıyor. çok nadir ama ya genelde cam tavan değil mi? Bu ama burası, cam. burası cam ama açılan taraf sadece burası yani havayı gören taraf anlamında söylüyorum. Yoksa bu da güneşi görüyor ama havayı gören taraf ön taraf sadece. Tamam içine geçelim. Bakalım bir de içeride bize neler sunuyor. Onlarla devam edelim arkadaşlar. Evet Osman şimdi arabanın içindeyiz geldik. Şimdi cam tavan bir ferhalık katıyor. Ama bunun paket olduğunu söyleyelim. Evet o... cam tavan ama zaten diğer modellerde de bu şekilde. Ben şundan bahsetmek şimdi, istiyorum. Ee, söyle bakalım Osman nasıl buldun içi tasarımı? İçine bindik. Tasarım tasarım güzel. Tamam hani şuraları falan hoş ama bana yine bir SUV havası vermedi. Yine mi vermedi? Yine vermedi. Yani küçük, açayım biraz. hani B segmenti bir... E, Araba gibi. Fiesta'ya binmişim gibiyim şu anda. Yani. O kadar. Bir yerden yüksek Fiesta. O Öyle kadar diyebilirim valla. Yani şimdi, şu anda bak kol çok küçük. Ufacık ya şimdi yani. Şimdi dayamadan bahsedeceğim evet. Bir kere çok küçük içi ileri geri gitmiyor. Ayarlanmıyor. Şunu, Mesela şöyle aç açınca yalnız bayağı bir derinlik var söyleyeyim mi bak. Burada böyle iki katmanlı bir derinlik tane. Derinlik var da küçük. Bir tane micro USB bağlantısı var orada. Onu da söyleyelim. Type-C mi micro USB mi? Şey Type-C Type-C yazmış type söyledim. Evet, Type-C mikro... var. Bir de şurada bir tane USB'miz USB, var. Normal USB var. O e, cihazın... Aha ne oldu? Mesaj, Mesaj benim. gelmiş. Benim telefon bağlı da. Dinlediğince mesajım akıyor. Galiba okuyacak. Bir okutalım mı? Okut bakayım. Düzenli limit artırım talimatınız gereği limitiniz 11.550 Türk Lirası'ya kadar <gülüyor> Banka ve kredi kartları kanunu gereği limitinizi arttırmak için gelirinizin teyit edilmesi gerekmektedir. Gelirinizi artırmak için gelir bozluk rakamlı. aylık ortada... Tamam böyle okuyor işte yani. yani okuyor evet anlaşılıyor yine. Şimdi... Bozuk bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. USB bağladığı zaman CarPlay var Android Auto var ikisi de var bu arada menüden de hatta Peki gördüm. onlar da opsiyonel mi yoksa ya şu ekran opsiyonel ekranda ekran zaten 12.3 evet, inçlik tamam. büyük ekran bu e, Tabii şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim biz testlerde her zaman en üst paket veriliyor 1.0 bir, bir motorumuz var 1.0 motor zaten e, bilmeyenler varsa söyleyelim şu anda e, Puma'nın satılan bütün versiyonu 1.0 ama otomatik var, düzü var. Style paketlerinde bir kız bir tanesinde düz var, bir tanesinde otomatik var. Bu ST line paketi. Bunun iki tane seçeneğiniz var. Bir tanesi normal ST line dediğimiz paket. Bir de e, hibbit modeli var. Hibbit modeli 155 beygir, bu 125 beygir. Manuel olanlar ise e, 95 PS geçiyor. Daha doğrusu beygir de PS olarak geçiyor. E, 3 silindir. Sen bir az bir kullandın. Ben epeyleri kullanıyorum. Nasıl buldun? Kaçışım ya ben açıkçası hani 1.0 motora rağmen hızlanması Hızlı, oldukça mi? güzel. 7 ileri var burada bu arada 7 ileri, 7 ileri otomatik, otomatik şanzıman şanzı yani bir motordan ötürü hani böyle hızlanamıyor vesaire bu kasayı taşır mı taşımaz mı gibi belki soru işareti olabilir arkadaşların kafasında kesinlikle taşıyabiliyor ama ee, zaten bu 1.0 motoru da Focus'ta kullanılıyor hı. şu anda e Fiesta'da kullanılıyor evet. e Ford'un aslında birçok arabasında kullanılan ve ya zaten artık ispatlamış. motor hacimleri de küçüldü. küçüldü ama bu evet. nerede zorlanır şunu şöyle tahmin ediyorum hani uzun yolda çok yüklüyse böyle aynen 4 kişi varsa arabada hani bagaj-bagaj de yüklüyse belli bir süratin üzerinde acım küçüldüğü için biraz böyle zorlamaya başlar atıyorum 120'nin üzerine çıktığında gideyim mi gitmeyeyim mi biraz kararsız kalabilir. Evet. Ama ben denedim de o da çıktım. Hani tabii ben tek kişi denedim. 4 kişilik veya ağza kadar bagaj doluyken falan denemedim tabii ki. Bir sıkıntı yok. Gidiyor yani. hani Ve vitesin tepkileri de güzel. Hani gaza basınca hemen böyle bir yapıştırıyor. Evet, evet, Sadece o, onu ben şöyle bir sıkıntı. Sıkıntı demeyeyim de. E, düşük hızlarda böyle bir hafif bir tık, şey geliyor. Böyle gır gır gır gır gır bir ses geliyor arabadan. Sanki şey gibi düşün. E, dizel araba motoruymuş gibi düşün. Dizel motormuş <gülüyor> Benzini oluşundan oluyor muhtemelen. Üç silindir ya. Şimdi dört silindirler daha eş zamanlı çalışıyor. Üç silindirlerde genelde bu tarz böyle ufak tefek hani edici bir şey değil ama öyle olduğunu söyleyelim. Şimdi bu Ön tasarıma biraz bakalım istersen. Tasarım dediğiniz. güzel. Mesela şu karbon kaplama. Burada bu yumuşak bu arada. Ama şunlar sert mesela. Şu taraflar. Onlar da sert. Ee, çok yani, yumuşak olmasa da göğüsünün alt kısımları sert abi bak şuraları buraları ne, sert adıyım. yan taraflarda evet plastik zaten Şimdi evet. ST line olduğu için görüyorsunuz arkadaşlar kırmızı şu kenarlarda kırmızı gelmiş. dikişler koltukta da var bu koltuğun kenarında Onlar yakışmış da da güzel olmuş direksiyonda da Direks, şeyde de detay. var el freninde de var bu arada el freni manuel el frenimiz var hani bazıları artık otomatik park. Yani ben şimdi bunu eleştirebilirim eleştirir misin yani çünkü en dolusunu alıyorsun yıl evet, olmuş 2020, 2020 ne bileyim ki hani... arabada da bir sürü teknolojik özellik var, onu yani, söyleyeceğim birazdan. Ekran arada. dijital, buraya kocaman ekranı koymuşsun, direksiyonu ısıtmaya kadar her şeyini koymuşsun en dolu modeli. Şuraya elektronik parkfilerini koymak yerine ne bileyim, anaya koymak şu biraz anda, fantastik geldi şu bana. Şu anda görünmüyor ama burada bir bardaklık var. Bu bardaklık e, e, aydınlatmalı arkadaşlar. Böyle mavi bir renk var. Şu kenarlarda gö gö detaylarda gösteririz şimdi. Burada bir aydınlatmamız var. Anahtarımız, anahtarı göstereyim ben. Anahtar neredeydi? Anahtar. Ana evet, an oldu. anahtar. Anahtarımız nerede? Bir bakayım ben anahtarımız. Mesela klimada çift bölgeli değil. Tek bölgeli bir klima gördüğüm kadarıyla. Anahtar şu. Anahtarsız çalıştırma sistemi var. Ee, bagaj kapağını buradan da açabiliyorsunuz. Kilitliyorsunuz vesaire. Kapılara dokunduğunuz zaman kapa kilit veya açıyorsunuz. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama anahtar da biraz mesela bence böyle bir kart gibi bir şey olsa ne bileyim. Ya o otomobillerin tarzı ya. Hepsinin farklı yani. Biliyorsun Mercedes e de o şekilde. Ee, hatta Mercedes'inki biraz da böyle anahtar şeklinde. İşte Sportuşta yine bu şekildeydi. Anladım. Şimdi şurada bazı özellikler var. E, tuşlarımız var burada arkadaşlar. Park tuşu var. Otomatik park özelliği var bunun. Kendi kendine park edebiliyor Kendi arkadaşlar. Park Ama park çok böyle sağlıklı bir şey beklemeyin. Yani geniş bir alan olması lazım. Evet. Ya Orada kendisi, da... insan kendisi daha rahat park eder. Ben aynen size... aynen. Çünkü vitesi sizi aldırıyor. Mesela diyor ki geriye al. Geriye yani. alıyorsun. İşte biraz giriyor. Sonra diyor ki ileri al ileri alıyorsun aslında gidiyor bu, falan. Bence bütün bu tarz otomobillerdeki bütün hepsinde aynı sorun var anladığım kadarıyla. Yani kendin kendi kendine yapmıyor. Sana bırakıyor sorumluluğu. Bir evet. şey olursa diyor hani çarptın, marttın. Ya sensörlerle o yapını, sonuçta yapıyor evet. işte. Yani ben ne bileyim park olayında böyle daha çok ileri gidildiğini düşünmüyorum. Yok. Otonom sürüşe geçirse belki o olur da yani. Şimdi ondan e, da bahsedeceğim Otomatik e, park çok sağlıklı değil bence şimdi vitesten bahsettik PRD, ND, M var manuel mod var manuel modu aldığınızda burada kulak dışı çıktığımız var i̇şte artı, fakat bence biraz içeride kalmış bunlar sanki biraz daha böyle dışarı çıksa evet yani direksiyon biraz hani kalın ya kalın biraz için, arkada evet. kalmışlar bir de ben şunu da eleştireceğim viteste ee, genelde manuel mod olanlarda vitesten de değiştirebiliyorsun yukarı aşağı ama bunda öyle bir şey yok. Manuel aldığında yani yana çekimleri geri ha, yapamıyorsun vitesi. Sadece kulakçıklardan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. E, manuel aldığınızda devir değiştirmesi vesaire güzel arabanın. Hani o açıdan performans sunuyor size. Ama dediğim gibi hani vitesten de değiştirme olsaydı bence daha iyi olabilirdi. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar şurada bir e, kablosuz şarj pedimiz de var. Burada telefonunuzu koyduğunuzda şarj oluyor. Bu arada onu da araştırdım ben. Yemediğim hiç benim onu da test ettim. Hızını da ölçtüm Osman. Kablosuz <gülüyor> şarj. Evet. Şöyle söyleyeyim 50 dakikada %20 şarj ediyor. Çok az. 50 ben dakikada biraz %20. Az yani. Biraz az değil, baya baya az. Baya 50 az yani. dakikada %20 ne? Yani biraz daha böyle güçlü bir işte vatı yüksek bir şey koymaları sanki daha iyi olurdu ama belki bir sınırlaması falan vardır bilmiyorum. Tuşların kullanımı kolay. Daha önceki Ford otomobillerde Focus'ta Fiesta'da falan olan aslında tüm tuş ya takımı. Şu panel zaten Fiesta ya direkt. Yani, Şurası evet. Fiesta yani. Aynı şekilde kullanıyor. Direksiyon çok güzel kalın. E, ısıtması var direksiyonun benim çok hoşuma gitti o Tabii full modelinde var Tabii bu opsiyon olarak yani. alıyorsunuz arkadaşlar söylediğim gibi opsiyonları ben ekrana göstereceğim ara ara videonun içinde e, hangi opsiyonu nerede alacağız işte konfor paketi var teknoloji paketi var filan direksiyonun deri kaplaması güzel bu ST line'in kırmızı çizgileri burada da devam ediyor e, bunun dışında işte farları marları şunları bunların ayrı, tuşlarımız burada var bagaj kapağını buradan da açabiliyorsun evet. istersen e şey takımımız burada yine standart aslında. işte aynaları ayarlayabiliyoruz. Aynaları kapatabiliyoruz istersek. Şöyle bastım Ya onlar klasik sanmıyorum. olan şeyler ya. Standart zaman açılır. Bir de ben falan. şunu da eleştirmek istiyorum içinde. Hep eleştiriyorsun sen de Osman ya. <gülüyor> <Sen> hep <gülüyor> olumlu yanını söyle evet. ya. Hep... Tamam sen de olumsuzları şey, söyle. Şey gözü fazla yok sanki ya böyle Saktan bir şeyler koyma ya. Ya şuralarda var aslında. Bunlar var. küçücük. Buraya sadece 0.5'lik pet ancak koyarsın. Aynen öyle. Şey yani, yani kapı içlerindeki daha küçük biraz. Şuradakiler de yani iki tane bardaklık koymuş buraya. Bir tane anahtarı yeri koymuş o kadar başka bir şey yok şurası var burası fena ya değil. orası fena değil de ne bileyim o kolçak benim hiç hoşuma gitmedi zaten ya. geri geri yapsa daha güzel olurdu hayır direksiyona biraz hani yakın sürmek isteyenler olsa atıyorum kolçak tamamen işlemini yitiriyor yani. yani çok geride kalıyor aynen çok geride kalıyor ve hani şöyle bile sürdüğümüze bak sadece şu bu taraf geliyor yani kolça çok geride kalmış o ne bileyim o çok bana verimli gelmedi açıkçası Şimdi kadrandan bahsedeyim kadranı açıyoruz çok güzel bir puma resmi çıkıyor çalıştırmak için frene basın diyor. Tamam. Bas basmıyoruz şu anda, açmayacağız. Tamamen dijital bir kadran geliyor karşımıza. Çeşitli bilgileri görebiliyoruz buradan. İşte yakıt ekonomisini, işte efendime söyleyeyim ortalama hızımızı ki ben bunu arabaya aldığımda sıfırlamıştım bu arada. Lastik, basıncı Lastik basıncını görebiliyoruz. İşte Klasik yol bilgisayarı da Aynen trafik işaretlerini okuyabiliyor bu araç. E, ama o paketi alırsınız. Bu ekstra bir paket arkadaşlar. <gülüyor> Yalnız arabanın yarısı şey. paket gibi. <gülüyor> Anlattığımızın %50'si paket ya, teknoloji arkadaşlar. Teknoloji olanların büyük bir çoğunluğu paket almanız gerekiyor. Bu arada sürüş dinamiklerini şurada aşağıda bir düğmemiz var. Bastığımız zaman buradan ayarlayabiliyoruz. Mesela normal modumuz var. Mesela normal dedik. Efendime söyleyeyim. Eco var. Bakalım sport modumuz var. Kaygan modu var toprak yol var. Bir de tekrar normale geçiyor toprak yani. Toprak yolda da gerekli değil yani. Bu araba yani, evet, bu araba, hani araba, araba deyince yani şey yapmıştı toprak bon da koyalım demişler de muhtemelen bu arabanın asfalttan ayrılması çok sağlıklı olmaz yani. Bu arada e, modları değiştirdiğinizde kadranlar da birazcık değişiyor. Yani e, mesela şeyde de şey. modda yeşile dönüyor arkadaşlar. Spor deyince Kırmızı, kırmızı tonları alıyor dönüyor. aynen normal modda mavi oluyor falan evet. filan gibi böyle hani farklı modda var ha, bu modların bir kısmı çekişi vesaire de değiştiriyor bir kısmı da e, vitesle de bazı şeyler yapıyor yani diyelim ki Eko modda olduğunuzda gazı çok bassanız bile araba hızlı gitmiyor ister istemez Ve benzerlerinde olduğu gibi Eko bir... modda zaten genelde 110'un üzerine çıkmıyor ben test ettiğim süreçte işte hani Eko modda olduğunuz zaman 110'dan sonra araba gitmiyor yani evet. diyor ki modu değiştir Basacaksam içinde... modu değiştir evet. arkadaş diyor yani Şimdi arkadaşlar birazcık ben teknolojik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Otomatik park özelliği var. Bu ekstra bir paket. Kör nokta uyarı sistemi var. Çapraz trafik uyarı sistemi var. Trafik levhası okuma sistemi var. Acil durum manevra destek sistemi var. Adaptif hız kontrol sistemi var. Şerit takip sistemi var. Şerit hizalama sistemi var. Çarpışma önleme yardımcısı var. Ki yaya algılama özelliği de bulunuyor bunun. TPS dediğimiz lastik basıncı izleme sistemi var. Otomatik açılan ve kapanan bagaj kapağımız var. Isıtmalı koltuk ve direksiyonumuz var. Ve kablosuz şarj ünitemiz var. Var var var. Peki bunlar hemen geri opsiyonel abi. Şimdi Saydığının yani kaç opsiyoneldi mesela? Ya hemen hemen hepsi opsiyonel Osman. Mesela kamera bile <gülüyor> opsiyonel. İşte kör nokta uyarı sistemi var. Aynalardan işte ışık yanıyor biliyorsunuz standart artık neredeyse araba. Paran var. kadar özellik mi yani onu diyebilir miyiz? Ya mi? şöyle ama aşırı bir farkla fiyatta farkı yok bu arada. Yani 350 bin lira çıkıyor şimdi maksimum fiyatı bu arabanın. Hatta bu model öyle. İşte bir teknoloji paketi alsan sunroof alsan bilmem ne 370 380 liraya topluyorsun. Sunroof? Hepsini beraber söylüyorum yani. yani. Beraber. Sunroof tek bir paket 16000 liraya Şu altı araç şu şekilde ne kadar peki yani fiyatı söyleyelim yani 370-380 bin liraya oluyor. Bu, bu araç yani bu şekilde 380 bin liraya, bin liraya oluyor. bin liraya yaklaşıyor yani evet, öyle söyleyeyim. Arttırdıkça arttırıyor ha. Yani 380 ile <gülüyor> 480 Hadi ya. sana olur 300. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle çıplak fiyatı 217 binden başlıyor manuelden, style paketinden söylüyorum. En boş 300, modeli 217 bin. bin. Evet. O makul. O makul. En dolu paketi de yani paketten kastettiğim ST-Line'ın opsiyonlusu yani. Opsiyonsuzunu söylüyorum. Opsiyonsuzunu. 350 olur. bin lira. Opsiyonlarla birlikte Opsiyon, 400'e yaklaşıyor. Opsiyonlarla beraber kullanırsan 400'e yaklaşıyor. Yani şu araç şu anda 400 bin liralık bir araç. Nerede öyle diyebiliriz yakın. yani. Aynen öyle. O paketlerin fiyatlarını da ben şimdi göstereceğim ekranda. Onlardan da bakarsınız. Eee Şimdi fiyat yüksek mi madem geldik bu konuya konuşalım artık ne yazık ki bu fiyata geldi. Bu birazcık vergiden dolayı kurdan dolayı evet. açıkçası. Şimdi bunu eleştiremiyorum. Ya Ford'un suçu değil bu. Bunun benzerini git kaptur almaya kalk Captur'da da aynı parayı veriyorsun. Bu özellikleri koyduğun zaman için söylüyorum yani. O yüzden hani arabanın fiyatı evet yüksek mi yüksek ama artık o, o konulara hiç girmiyoruz arkadaşlar. Ben biraz teknolojiden bahsedeceğim. Sen araya bir şeye sordun ama şimdi mesela ben şeyi denedim. Trafikli denedim bu arada. Hatta az önce denedim mi? Birisi çarpıyordu askasın arabaya. <gülüyor> e, şerit takip sistemini açıyorsun. Tamam mı? Bir de e, o şey var. adaptif Cruise Control. İkisini açtığın zaman araba otonom sürüş level 2'de gidiyor abi. Kendi gidiyor araba Yalnız şöyle bir durum var. Direksiyonu belli aralara tutman gerekiyor. Tutmazsan önce bir uyarı çıkartıyor. Böyle turuncu gibi. Sonra kırmızıya dönüyor. Orada mısın? Sonra, Uyuyor musun? Ne yapıyorsun? sonunda durduruyor arabayı tutmazsan direksiyonu. Şimdi o... İlla tutman gerekiyor. Durdurma diyorsun. sıkıntı ama biraz ya. Ama sen de bırakmayacaksın abi ne yapacaksın arkada dolaşıp böyle hani kestadı yapıyorlar ya portakal falan koyuyorlar <gülüyor> dedi miydim <gülüyor> ama. <gülüyor> Sa <gülüyor> Sa sağ mağı çekseydi var yani dur <gülüyor> otobanın ortasında giderken araba duruyormuş falan o biraz. Yani elini bırakma yapılmış bu uygulama. Level 2'ye yakın ben onu anladım yani ikinci kademe otonom sürüşü var ve çok başarılı. Ben çok beğendim gerçekten araba gidiyor yani kendi kendine ve işte sağ yapıyor sol yapıyor ve yani viraj dönerken falan da dönüyor. Tabii çizgilerin iyi olması lazım doğal olarak. O zaman Türk İstanbul yollarında çok fazla. İstanbul'un oldu ya ben yani avcılarda avcıları denedim oldu ama dediğim gibi şimdi ne oldu? Ben şimdi şimdi belli bir tabii mesafe bırakıyorsun. O mesafeyi de ayarlayabiliyorsun bari yakın olsun, uzak olsun falan da öndeki araba. Tabii şimdi ne kadar yakın da olsa arada bir boşluk oluyor ya bizim Türk tabii. şoförleri araya girmeye çalışıyor. <gülüyor> Makas, Makas atıp Bu sefer araba sapıtıyor. Yani anlamsız hareketler yapmaya başlıyor. O yüzden ben çok önermiyorum e, özellikle İstanbul'da ama mesela şehirler arası yolda çok güzel olur. Çünkü yaya algılama özelliği de var. Yaya vesaire çıktığı zaman da otomatik falan yapabiliyor. Çarpışma önleyicisi falan da var. Bir sürü özelliği var bu arabanın. Yani şeyde hayatımızı kolaylaştıracak. Trafikte işimizi kolaylaştıracak. Ben teknolojilerini beğendim. Bizim teknoloji kanal olduğumuz için yani ben teknoloji ağırlıklı baktık. Teknoloji ağırlıklı yani. bakıyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani Bizim hani yakıtından falan da bahsedeceğim ben belki. Hatta söyleyeyim. Yeri gelmişken. 100 kilometrede 7 litre yaktı. Benim aldığım süre boyunca 7 saat 10 dakikadır kullanıyormuşum ben arabayı ve 199 kilometre yol yapmışım. Karışık. Yavaş trafikte de kullandık, açık trafikte de kullandık ama İstanbul trafiği söyleyelim. 7 litre bence iyi. Ne diyorsun bir sıfır araba için? Yani kötü değil bence de güzel. Bir de trafik trafik İstanbul trafiğinde evet, otomatik vites. 7 litre bence gayet iyi açıkçası. Şu an verdiği işte o şey 7 litre ama ben böyle yani normal modda kullandım. Agresif pek kullanmıyorum. Ya çünkü sıvılar biraz yakıyor. Özellikle C segmenti. E, sportçıta mesela ben 12 litre falan görüyordum. Görüyordum. Yani inşallah. ortalama da 10 litre falandı. Çok yüksekti onun mesela. Dizel bir arabada da alacaksın. 7 litre olur İstanbul'da şehir için. Yani. Kalkıp da 5 litre evet, almazsın trafikte şeydi falan filan. Güzel bir tık daha uzun gidecek. Hani me mesafe olarak söylüyorum. Yani evet. Yani 7 litreli bunun gitti, 7 litreli onun gitti. 7 litre aynı olmuyor. Biraz daha uzun gidebiliyor ya da şey olarak daha uzun ömürlü oluyor ama tabii onu da alırken daha pahalı alıyorsun. O arada fiyat farkı oluyor evet. Şunu söyleyeyim. Bu otomobilin yurt dışında 1.5 dizel versiyonu da var. Bu Türkiye'de yok ama. Yok. Benzinli. Türkiye'de bir tek farklı motor seçeneği hibrit modeli var. Onu teste vermediler. Bu normal benzinli motor. O 155 beygir. Üzerinde bir de 40 voltluk yanlış hatırlamıyorsam bir batarya var. O bataryada işte sıkışık trafikte falan işte şey motora katkı sağlıyor. Yakıt tüketimi onun biraz daha düşük. Bir tık daha düşük. Bir tık daha düşük. Yani buna göre. Ama orada da mesela atıyorum 5.8 gösteriyor galiba yanlış hatırlamıyorsam fabrika verilerinde. Ee, onda da 5.1 gösteriyor. Ama biz 5.8'i 7 bulduk mesela. Fabrika verisi başka tabii sonuçta. Biraz gezinelim o zaman abi. Bakalım. Konuş şey nasıl olacak diyorsun? iki tur atalım. Bakalım bir tur atalım yani şuralarda. Evet Osman, biraz sen kullan bakalım nasıl bulacaksın arabanı. Sürüşsüspansiyonu vesairesine biraz değinelim istersen. Evet onlardan bahsetmedik. Çok yumuşak değil ama çok sert değil süspansiyonlar bence. Hani? Ee, bir spor araba kadar sert değil. Ama hani böyle yot gibi bir hissiyatı da değil. vermiyor. Evet, Yol tutuşu açısından böyle bir denge yapılmış. Bence güzel de olmuş. Evet yol tutuşu falan güzel arabanın. Ee, hani hızlanması vesaire değiş. Araba bastığımızda direkt. Yavaş. Yo, yo, sakin ol dostum. <gülüyor> direkt yapıştırıyor yani. Yapıştırıyor. evet, 1-0 ee, deyip de. Ya 1-0 ama dediğimiz gibi. 125 hani, beygir tabii ki. Güzel gidiyor. Torku da iyi bu arada. Aynen. Tork falan iyi. Yapıştırıyor yani gaza bastığın zaman o hissiyatı veriyor sana. Zaten son dönemde dediğimiz gibi bu 1.0, işte 1.2 vesaire. bu tarz ufak motorlar çoğaldı. Ve bayağı da iyi aslında bir noktaya geldiler. Teknoloji olarak da iyi noktaya geldiler. Evet, evet. Ya. Yakıt düştü. Hani düşebileceği kadar düştü bu kadar olur. Aynen zaten. yani benzinli bir araç kullanıyoruz. 7 litre, 7 litre. yakıt mesela bir Otomotik de otomatik. Bites, sıkışık trafik. Ha, aynen İstanbul Daha trafik ne olacak yani. 7 litre bence çok iyi yani ki bir de bunun hibritini falan aldığını düşün. Daha o zaman belki altılara altı, ve altı, altı, altının aşağısına düşebiliriz. Evet sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Youtube kanalımızdaki bu videomuzda Osman'la beraber Ford Puma st aynı inceledik. Osman bazı özelliklerini beğenmedi ben genel olarak beğendim. B sınıfı su, enteresan olmuş. Ama teknolojik özelliklerini beni tatmin etti ya. Ekran güzel. falan hoşuma gitti mesela. Ekran animasyon çok güzel. geçişleri evet. vesaire. Ee, o dokunmatik ekran o olay güzel. Bir de şu da var mesela çoğu premium markada bile hani ekranın dokunmatik olması ayrı bir opsiyona bağlı mesela. Evet ve bu Burada, güzel çalışıyor bu arada dokunmatik. Evet dokunmatik falan. falan gerçekten güzel. Ama tablet gibi kullanıyoruz yani. Evet, yani teknoloji açısından güzel. Onu, onu beğendim. Dediğim gibi, hani, tamam ben de beğendim yani. onu. Ama SUV tarafında yorumladığımız zaman B sınıf SUV olmasından da kaynaklı tabi bu durumlar. Evet. Yani, rakipleri de çok geniş değil ama ama Tamam dediğim gibi SUV deyince insan biraz daha böyle geniş, konfor, yani, bunları o, bekliyor yani. O zaman şöyle mi söylerim, teknoloji tarafını beğendin mi? Ki ben evet. de beğendim bu arada teknoloji tarafında arkadaşlar. Şerit takip, işte adaptif kruz kontrolü, bayağı level 2 otonom sürüş yapıyorsunuz. Ee, ama diyorsun ki SUV dendiği zaman benim aklıma gelen şey bu değil. Aynen öyle, evet. evet. Bu Fiesta'nın biraz birazcık biraz yüksek hali, yüksek Aynen, hali yani. olmuş. Fiesta'nın o zaman Ho şey bu <gülüyor> hormonlu Fiesta. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şunu söyleyebiliriz belki de. Hani mesela bu teknolojiler Fiesta'da olsa ki var bildiğim kadarıyla birçoğunda. Gayet güzel beğenirsin diye tahmin ama ediyorum. Maalesef Fiesta'nın tipi de bu tipi güzel ama. Bak, tipi beğendin mi? Tipi güzel. Porsche. Porsche makan Porsche makan tadı falan iyi yani değil mi? Yani şu mesela aşağıya doğru eğlen yapıp falan böyle kupa şeyi falan da var. Tipi güzel araba. Yani tipini beğendik, teknolojilerini beğendik ama SUV dediğimiz zaman aklımıza gelen şey bu yaşam değil. Alanı, evet. Yaşam alanı, sunduğu yaşam alanı kısıttı biraz işte. Evet. Ya işte B sınıfı SUV olunca biraz böyle evet. oluyor değil mi? İster istemez. Aynen öyle. Bagajı falan yine kurtarıyor. Şeye evet olsun. Hatchbacklere göre. Yıkanabilen bagaj da işte. güzel. O da evet, hoşuma gitti. Evet o, o güzel bak mesela hani dedim ya atıyorum mesela sahile plaja vesaire gittin ıslak şeylerim var at, at oraya. Bir de onları orada yıka bir güzel çitilemi tile evet. aksın gitsin oradan ama gerçekten çok güzel düşünülmüş yani. Hoş Güzel bir şey. O. Bunu Türkiye'de düşünmüşler. Ellerine sağlık Ford Otosan'daki kim geliştirdiyse artık ben bilmiyorum. Kimin aklına geldiyse. Mühendisleri mi diye bir ekip mi vardır bilemiyorum ama hepsinin eline sağlık diyoruz. Son olarak bir kez daha fiyatlardan bahsedelim. 217 bin liradan başlıyor. En boş paketi. En dolu paket dediğimiz ST-Line'ın e, bu paketi gerçi bu şimdi üzerine ekstra paketlerde alınmış hali. 350 bin liraya çıkıyor. O ekstra paketleri de alırsın. 400 Ruth'tu. bin lira falan yani. 400'e yaklaşıyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Bizim bu incelediğimiz araç gördüğünüz özellikler vesaire 400 hani 380 yani çok böyle tanıdığınız varsa 180'e <gülüyor> falan denk geliyor neredeyse tabii çünkü sıfırı tek... var mı acaba sıfırı o da var şimdi biliyorsun sıfırı 380 ise onu 450'ye alabiliyoruz ancak çünkü toplanmış oluyor Aa, bilmiyorum Alanı hani sormadık yani. bayiler ama vardır diye tahmin ediyorum <gülüyor> tabii fiyatları yorum yapmıyoruz arkadaşlar bütün otomobil fiyatları ne yazık ki yüksek onu hep söylüyoruz evet. zaten Kurlardan dolayı vergiden dolayı şundan dolayı bundan dolayı o yüzden bu fiyatlar normaldir değildir ya da şunu muhtemelen şunu söyleyeceksiniz ben hadi görüyorum o yorumları Osman bunu 400 bin lira vereceğime şunu alırım bunu alırım elbette anlayabiliriz ee, seçenekler tabii ki sonsuz Mercedes alırsın BMW alırsın başka markalar Ya bunun da hitap edeceğim bir kitle vardır. var sportif yerden yüksek farlar mini Porsche <gülüyor> <falan>. <gülüyor>